Eşimde bir parça koktu bugün seni seven de sayan da hep benim Ama beni bir dakika dinlesen her şey düzenir Seninle güzelim kafamda karışık bir hayli zor Ölümde var ama zamanda yok Dolunca gözler seninle kadın <gülüyor> Ya siz yarım kalınca hayaller hepsi battı hey! sağımda solamda düşman attı. Hey! beni bir kere de güldür mutlu et beni dura dura bekleme sus deme hey! seni sevdim olmadı ve gördüm olmadı gittim ama yine gittin olmadı ben de yalandan unuttum dedim korkularımı yendim olmadı hey! Korkularımı yandım olmadı, yalnızlık yine beni sınadı. Köşeye sıkıştım her zamanki gibi, duygularım beni kınadı Bu hayat senin, zaten benim olamadığı gibi farklı gözse de sonum olamadı Solum olamadın, gözlerini açan papatyalar bak bugün de solmadı Eksiklerini tamamla ve geç karşıma beni öldür zor değil Şahitlerinde de belli mi? Bugün evetine intihara meyillim Yanında duran da belli mi? Kaçan da vuran da bellidir Susan da duyan da bir midir ki Gören de bilen de tehdidimdir Gelen de yok ve de giden de Birileri burnunda farkında mı ve nasıl bir kalp sahibi Örnek isteyen birisine ölümünü anlatır Biraz da ağlatıp anlatın Nasıl samasalda saklanır ki Bile bile ölümüne şiine gelen kırlangıcı nasıl ağlatır Derdini zamanla atlatır Yavaşça ömrümden pay alır Kendimle kıyasla saymadım Delmem de bu yolda kırıklanır seni beklemekten bıkmadım, damamda kaldı hep tadın. Kokun üstü mesindi bu tek hatır, ama deli gibi seviyorum be kadın. <Gülüyor>